Seni gördüğüm o ilk günden beri Bir ateş yakıyor tüm belliğini Söyle gözlerinden belli değil mi Aşık olduğum sana deliler gibi Söyle gözlerinden şi söndürür bahar gözleri zehir var ne der tatlı sözler vallahi dünyada yoktur men zehrim aşık oldum sana dililer gibi güneş söndürür bahar gözleri zehir var Al iber tatlı sözler Vallahi dünyada yoktur benzerim Aşık oldum sana deliler gibi Özlerim. Aşık oldum sana deliler gibi Yanımda olsan da yine özlerim Aşık oldum sana deliler gibi Güneş söndürür bahar gözlerim Zehri bal eder tatlı sözler. Vallahi dün ya da yoktur benzerim Aşık oldum sana deliler gibi Güneşi söndürür bahar gözler Zehri bahar eder tatlı sözler Vallahi dün ya da yoktur benzerim Aşık oldum sana deliler gibi Aşık oldum sana deliler gibi Aşık oldum sana deliler gibi